Yeni bir bölümden herkese selamlar. Bugün yay burçlarını ele alacağız. Satürn balık burcuna geçtiğinde yay burçlarını neler bekliyor, neler olabilir? Gelin hep beraber inceleyelim. Evet, değerli arkadaşlar. Yeni bir bölümden herkese selamlar. Daha önceki bölümlerde ne yapmıştık? Satürn'ün balık burcuna geçtiğinde diğer burçları nasıl incele nasıl etkilediğini anlatmıştık. Bu bölümde de ne yapacağız? Yay burçlarını bakalım neler bekleyecek. Bu 3 yıllık planda size biraz bunlardan bahsediyor olacağım. Evet, değerli yaylar ve yükselen burcu yay olanlar diyeceğim ama yaylar derken biz buradaki analizleri yükselen burca göre yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü Yükselen burç aslında güdümlenerek hareket ettiğimiz alanı oluşturur ve bu analizleri yaparken de ve ay, burç yorumlarını yaparken de biz yükselen sistemine göre yapıyoruz. Şimdi sizin e, güneşiniz yayda olabilir, üçüncü evde olabilir, beşinci evde olabilir. Dolayısıyla güneş burcuna göre aslında burç yorumları yapılmıyor standart anlamda. Burada da yükselen yayları daha çok nasıl etkileyeceğini bahsediyor olacağız. Arkadaşlar burcunuz yani yükselen burcunuz yay olduğunda sizin dördüncü eviniz gördüğü gibi ne oluyor? Balık oluyor. Ve bu balık burcu da yani dördüncü eviniz balık burcu olduğunda bu sizin ebeveynlerinizle alakalı, anne babanızla alakalı ve yuvanızla alakalı durumları size beraberinde getiriyor. Haritanın en alt tarafı immun coil cehennemin dibi bir başka tabirle yani en dip noktasıdır ve Satürn transite alındığında arkadaşlar kişi en dip noktaları bu alanda görür. Ve Satürn'ün aslına bakarsanız en geçimsiz olduğu noktalardan bir tanesi bu dördüncü ev noktalarıdır. Çünkü Satürn Olak Burcu'nun bir gezegeni olduğu için Olak da aslında sizin normalde onuncu eviniz ve kariyerinizle alakalı hayat planlarınızla alakalı noktalar olduğu için ve hayatta gerçekleştirmeniz gereken amaçlarla alakalı, hedeflerle alakalı durumlar olduğu için bunun e, 10. ev daha böyle materyalist bir yapıdadır. Ve tam karşısındaki 4. evde ana kucağıdır. Yani sizin savunmasız olduğunuz, duygusallaştığınız alanı ifade ediyor. Ve Satürn arkadaşlar bu 4. evden geçerken özellikle Haliyle de rahat edemediği bir alan oluyor. Ve bu rahat edemediği alandan geçerken kesinlikle dipleri gösterir. Mesela geçtiğimiz dönemde özellikle yükselen akrepler 2022'de bu dibi gördüler. Şimdi de sıra yaylara geliyor. Ondan sonra nereye gelecek? Oğlaklara gelecek. Ondan sonra böyle devam edecek. Satürn'ün arkadaşlar balık burcu geçişinde kişi dedik ki en çok intiharlar, depresyonlar ve buna benzer masumiyet karinelerinin olduğu alanları biraz ifade ediyor. Dolayısıyla da Satürn girdiği yeri materyalize ediyor. Ve balık burcu materyalize olmak istemeyen ve materyalize olmaktan hoşlanmayan bir alandır. Ve dördüncü ev balık olduğunda bir insanda ailesine karşı kendisini savunamadı, ailesine karşı fedakarlık yaptığı ailesine karşı boyun eğdiği anlamlara da gelir. Dolayısıyla da e ve ebeveynler ve anne babayı da ön plana çıkardığı için arkadaşlar 4. evde burada Satürn'ün getirdiği kısıtlamalar ne yapacaktır? Size anne ve babanızla ilgili sorumluluklar yükleyecektir. Satürn'ü zaten dede demek bir manada. Çünkü biliyorsunuz ee, yani Jüpiter'in e, babası oluyor aslında bakarsanız. Plüton'un babası oluyor. E, Satürn'ün de babası Uranüs aslında. Uranüs tam çılgın dede. Ama Satürn arkadaşlar bulunduğu yere sorumluluk getiriyor. Şimdi Satürn kötüdür falan diyoruz da yani Uranüs'e baktığınız zaman Uranüs'te hiç vicdan namına bir şey yok. Yani e, Satürn yine Uranüs'ten daha iyi arkadaşlar. Hiç acımıyor yani. Hiç insan mısın falan. Hiç, yani hiç gözün yeşiline bakmıyor. Satürn yine bak şunu yaparsan bu iş düzelir gibilerinden. Hani biraz daha sana şeyini bildiriyor. Haddini bildiriyor. Şimdi Satürn dedi ki sorumluluk aldırır. E şimdi ebeveynlerinizle alakalı sorumluluk almaya kalktığınız zaman ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Ebeveynlerinizin sorumluluğunu neden alırsınız ki? Ebeveyn zaten sorumluluktur değil mi? Demek ki ebeveynlerle alakalı bazı problemler yaşayabilir yükselen yaylar. Tamam mı? Şimdi olumsuza çok yormak istemiyorum. Ama e, anne babanıza bakmakla alakalı yükümlülükleriniz olabilir değerli arkadaşlar bu dönemde. Özellikle arkadaşlar bu dördüncü evde bir gezegeniniz varsa mesela Mars vardır ve bu Mars bir Pluto ile alakalı bir karşıt açı alıyordur. Kare açı alıyordur. Bir durum vardır. Ve orada arkadaşlar eee Çeşitli olumsuzluklar yaşanabilir, ölümler yaşanabilir, buna benzer durumlar olabilir ama bu herkeste olacak diye bir şey yok mesela geçen geçtiğim senede dediğim gibi akreplerde böyle bir durum olmadı. Yani olmadı dediysek olanlar da var yükselen akreplerde. Bu kişinin herkesin hayat dönemiyle, yaş dönemiyle, kişisel doğum haritasıyla ile alakalı. Mesela bunun bir kişisel doğum haritası olduğunu kabul ederseniz bunun üzerine bindirdiğimiz bir transit olur ve o transitlerin sizin doğum haritanıza nasıl etkileyeceği ile alakalıdır. Dolayısıyla da bu bir danışmanlık meselesidir ve danışmanlık almak isterseniz arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz 0543 20 444 ne WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Burada arkadaşlar şöyle biraz analizlerimizden notlarımızdan sizlere aktarmak istediğim şeyler var. E, dedik ki aile ve evle ilgili sorumluluklar artabilir. Satürn transit genelde aile ve evle ilgili sorumlulukların artmasına neden olur. Ve yükselen yay burcunun da arkadaşlar dördüncü ve yuva ve Ev konularına gündeme getiriyor. Bu evler, evle ilgili şeyler de artabilir arkadaşlar. Yani eve bakması gerekir. Ev dekorasyonu yapması gerekir. Ev tadilatı yapması gerekir. Bununla alakalı durumları da gündeme getirir. Bu nedenle de bu transitle birlikte daha fazla sorumluluk ve görevlerle karşı karşıya kalınır. Yine ailevi meseleler. Bu konuda ciddi bir yaklaşım benimselmesi gerekiyordur. Senin artık sorumluluklarını yerine getirmen gerekiyordur yuvana karşı. Dolayısıyla da Satürn ciddiyet ve disiplinle ilişkilendirilir arkadaşlar. Bu nedenle de bu transitasında aile ve ev konularına daha ciddi bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Ve bu durum ailevi meselelerin daha derinlemesine, incelenmesine ve çözülmesine yardımcı olacaktır. Yani daha... Doğrusu çözümlenme yani çözümlenmeden çözülmeden kastımız sorunların tespiti ve bu sorunlarla yüzleşmeniz anlamına geliyor. Yani sizi yine sıkacak bir durum söz konusu. Üçüncü evde arkadaşlar sınırların benim belirlenmesi yani üçüncü madde olarak da sınırların belirlenmesi. Yani dördüncü evde yine ne oluyor sınırların belirlenmesi. Nedir efendim sınırlar? Şimdi orası yengeç burcunun evi olduğu için vatan da demektir. Vatan bizim neyimiz? Anamız Arkadaşlar dolayısıyla dördüncü ev ana anlamına gelir. Ebeveyn anlamına gelir ve vatan anlamına da gelir. Hani vatan bizim neyimiz? Anamız. Hani Hababam sınıfında söylüyor ya vatan bizim neyimiz? Hakikaten anamız. Yani e, Anadolu diyoruz zaten. Böyle de bir ismi vardır Anadolu'nun. Dolayısıyla da arkadaşlar ülke sınırlarıyla alakalı sorumlulukların gündeme gelmesi demek. Yükselen yani yükseleni yay olan bir ülke için mesela. Satürn arkadaşlar sınırları ve sınırları belirlemeklerle ilişkili olduğu için bu tren sırasında evde sınırların belirlenmesi ve sürdürülmesi daha önemli hale gelebilir. Bu evdeki düzeni sağlamaya ve ailevi ilişkileri yönetmeye de yardımcı olacaktır. Yani evin, evin sınırları nedir hocam? Bahçe sınırları olur, komşularla ilgili sınırlarınız olur. Bunlarla alakalı problemler yaşarsınız. Bu işe bir sınırlandırma getirmek gerekebilir. Artık ben bu karşıdaki komşuyla daha az samimi olacağım sınırlarımızı korumamız lazım ee, fazla muhatap olmaya gerek yok gibi bir yaklaşımda bulunabilirsiniz ne de olsa yükselen yay olaraktan ne yapacaksınız yani karşıdaki komşu size, bu nereye gidiyor nereden geliyor yine bu gezenti falan dediği zaman siz ona hop hop hop kendine gel ne diyorsun diyebilirsiniz yani. evet yine arkadaşlar dördüncü evle ilgili bir konuda geçmişten gelen alevi, ailevi konular gündeme gelebilir. Mesela orada bir güney ay düğümünüz vardır. Ya da işte karmik bir durum vardır. Bununla alakalı durumlar hortlayabilir. Ve yine geçmişten gelen e, durumlar karşınıza çıkabilir. Ve bu geçmişten gelen konular ailevi, ailenin geçmişiyle alakalı konular e, gündeme gelmesi söz konusu. Ve siz üzerini kapattık zannetmişsinizdir. Ailevi bir konu tekrar o gündeme geldiği zaman bunlar hortlayacaktır ve gündeme gelecektir. Daha sonraki maddemize arkadaşlar baktığımızda evle ilgili yenilikler yapmak gerekebilir. Dekorasyon mesela, tadilat ve bunlarla alakalı zorluklar yaşayabilirsiniz. Evin fiziksel yapısıyla alakalı, konforuyla alakalı konularda yenilenme içerisine girmek zorunda kalabilirsiniz. Buna karşı çıkan zorluklar, yani bu tarz zorluklar, yani nedir? Bu tadilatlar bazısı de yapar, bazısında da yani yine mi bu tadilat çıktı, yine mi su akıtıyor, yine mi çatı da damlatıyor falan gibi durumlar söz konusu olabilir. Ve en önemlisi de arkadaşlar Satürn girdiği yerlerde ve bu son maddemiz insana sabrı öğretir. Dolayısıyla da mesela diyelim ki siz ebeveynlerinize bakıyorsunuzdur, büyüklerinize bakıyorsunuzdur ve bir kazan sabra ihtiyacınız olabilir. Çünkü yaşlandıkça insanlar çocuklaşabiliyor ve yine yaşlandıkça onların hayata bakış açıları, jenerasyon farkları, stabiliteleri ne yapacaktır? sizinle uyuşmayacaktır ve bundan dolayı da size bir kazan sabır gerekebilir. Yani Allah sabredenlerle beraberdir diye bir ayet vardır biliyorsunuz. İşte burada neye sabrettiğiniz çok önemli. Anne babanıza bir öf bile demeyin diye ayetlerde olduğu için de anne babayla olan ilişkiler gerçekten bazı özellikle yükselen yaylar için daha zor olacaktır. Çünkü yükselen yay zaten yerinde durmak istemeyecek. Anne babası da gitme burada bana bak diyecek. Dolayısıyla da daha bir yani el aleme bir kazan sabır gerekiyorsa diğer buçlara sana 5 kazan sabır gerekecektir yani. Dolayısıyla bu bu e, transitin etkisiyle de ailevi ve ev konularında daha sabırlı olman gerekecek. Bu transitin uzun vadeli hedeflere odaklanmaya ve azimle çalışmaya gerektirir. Çünkü bir de şöyle bir şey vardır. Burada kökenler anlamına da gelir 4. ve kökenler anlamına geldiği için de senin kökleşmen yani e, kök çakranla da alakalı. Bu çakrayı sağlamlaştırdığın zaman hayatta daha düzgün bir duruşun olur. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir erkek çocuk babasını takdir etmediği sürece babasının hayatta bir adım önüne geçemez. Yine bir, an, bir kız çocuğu annesinden kaçmak için evlendiğinde gittiği yerde mutlu olamaz. Bunlar suyun kaldırma kuvveti gibi. Nasıl onlar fizik yasası, suyun kaldırma kuvveti? Bunlar da metafizik yasalar. Dolayısıyla da işte bu işlerin çözümleri bu dördüncü ev meselelerinden geçiyor. değerli arkadaşlar. Astroarif.com'da arkadaşlar bu bu tarz astroloji ile alakalı konularda bilgilendirmeler var. Yani merak ediyorsanız bu konuları. Orada okuyabileceğiniz güzel bilgiler var. Ee, yine kanalımıza abone olduğunuz için ve videolarımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ve... E Danışmanlık almak isterseniz 0 543 20 444 nolu Whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Şu anda da ekranda görüyorsunuz. 543 20 444'ü. Şimdi bu dördüncü evdeki konu en önemli konu ebeveynler. Bazen şöyle bir karıştırılmada yapılıyor arkadaşlar. Hocam evlilik evine mi bakacağız? Yoksa işte dördüncü evine mi bakacağız? Sen eğer e, torun tombalak sahibi olduysan yani orası senin için yuvam dediğin yer neresiyse orası senin için dördüncü evdir. Yani babamın evi mi benim evim mi? Yani senin yuvan neresi? Önce ona bakacaksın. Anlatabiliyor muyum? Ama dördüncü ev baba evi, dede evi anlamına da geliyor ve satın oraya geldiği zaman yaşlılarla ilgili konuları senin gündemine taşıyacak değerli yükselen yay burcu. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Sonraki buç yorumları ve yine astrolojik bilgilerle alakalı da sizlere bilgi vermeye devam edeceğim. Aklınıza gelen konular ya da ele almamı istediğiniz konular olursa bunları paylaşabilirsiniz. Bu videonun altına yorumlarda bulunabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.